öyle bir helikopter hayal edin ki stealth yani radara görünürlüğü çok düşük olsun. Aynı 5. nesil bir savaş uçağı gibi F-35 gibi veya milli muharep uçak gibi silahlarını gövde içinde taşısın. Gerektiğinde keşif yapsın, aldığı görüntüleri, bilgileri paylaşsın. Gerektiğinde de düşmanı gördüğünde de silahıyla vurabilsin. İşte bu görev silahlı keşif helikopteri ve şu an Amerika Birleşik Devletleri ordusu da Gelecek nesil silahlı keşif helikopterler için iki konsepti yarıştırıyor. Bir tarafta Skorsky'nin ki artık Skorsky Lockheed Martin'in envanterinde e, Raider X projesi var. Diğer tarafta da bir başka helikopter devi Bell şirketi. Bell 360 Invictus helikopteri e, yakında ilk uçuşlarını yapmaya başlayacaklar. Ve önümüzdeki yıllarda da testlerin ardından Amerikan kara kuvvetleri geleceğin helikopterini seçecek bu aynı zamanda helikopter pazarında hangi imalatçının daha da güçleneceğini ortaya koyacak ilginç bir ihale olacak bu videomuzda fara olarak adlandırılan gelecek nesil silahlı helikopter konsepti nedir buna birlikte bakalım hangi özellikler iki konsepte tasarımda öne çıkıyor bunlara bakalım ve bu durum Helikopterin geleceğini belki de nasıl etkileyecek, hedef ne bunları beraber inceleyelim. Geçtiğimiz günlerde Yunan Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki OH-58 Kiowa Warrior tipi helikopterlerin hikayesini anlatmıştım size. 2017'de bu helikopterler Amerika tarafından emekli edildi ve 70 adeti Yunanistan'ın envanterine girdi. Halen bu helikopterler Türkiye Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin kendi taraflarında uçuyorlar. Özelliklerini anlatmıştım size. Şimdi Amerika bu emekli etti OH-58'lerin yerini alacak yeni nesil bir helikopter konsepti üzerine çalışıyor. Şimdi günümüzdeki savaşlarla ilgili bazı size teknolojik videolar yapıyorum. İşte Havelsan'ın dijital birliği, komuta kontrol sistemleri, neler önemli, insansız hava araçları, sürü konsepti gibi birçok konu var. Nasıl bugün F-35 uçan bir bilgisayarsa yani sadece işte bomba füze atmanın dışında operasyonun yönetilmesini sağlıyorsa, anlık e, savaş anı yerinden anlık fotoğraf, görüntü, bilgi aktarımı sağlıyorsa Amerikan Kara Kuvvetleri de diyor ki biz oluşturacağımız yeni helikopter konseptinde sahada görev yaparken aynı zamanda komuta kontrolü sağlayacak, yerdeki birlikleri de koordine edecek, insansız sistemleri de koordine edecek bir helikopter konsepti üzerine çalışıyoruz. Yani F-35'in Helikopter versiyonu desek buna böyle bir aklınızda canlandırmak için söylüyorum. Böyle bir konsept üzerine çalışıyoruz. Ve bu komuta kontrol merkezi geleceğin savaşlarında yönetecek diyor. Şimdi Amerika'daki kara kuvvetleri konseptinde ana vurucu güçü AH-64 Apache helikopterleri oluşturuyor. Apache'lere 2017 yılına kadar da desteği keşif amaçlı OH-58'ler veriyordu. OH-58'lerin ana rotorun hemen üzerinde böyle bir kamera sistemi vardı. Hedefi görüyorlardı. Lazerle işaretlemeyi yapıyorlardı. Mesafeyi ölçüp bu bilgiyi AH-64'e aktarıyorlardı. Ve etkili vuruşlar AH-64'lerden geliyordu. Veya daha ufaksa kendi vurabileceği mühimmata yakın e, hedefler varsa OH-58'ler kendileri atarak işte füze atarak güdümlü füzeler, güdümsüz füzeler veya makinal tüfekle vurarak bu hedefleri bertaraf ediyorlardı. Ancak OH-58'ler eski nesil bir helikopter. Bell'in sivil amaçlı tasarladığı 206 Jet Ranger'dan geliştirilmiş helikopter. Hatta o kamerayla birlikte hareket etme, hedefleri vurma özelliği de 1980'lerde herhangi bir işte NATO Sovyetler Birliği Savaşı'nda Sovyet tanklarını vurmak üzere geliştirilmişti. Körfez Savaşları'nda kullanıldı. Fakat Afganistan'da helikopterin bir eksikliği ortaya çıktı. Özellikle yerden atılan silahlara karşı dinaksızdı. Bunun üzerine helikopter modernizasyonundan vazgeçip erken emekli edildi ve bugün günümüzde kara Kuvvetleri yeni bir Amerikan kara kuvvetleri yeni bir konsept geliştiriyor. Bu konseptin bir tarafında Skorsky var. Rider X olarak adlandırılan bir helikopter tasarımı gerçekleştirmiş durumdalar. Bu helikoptere dışarıdan baktığımız zaman gerçekten yenilikçi bir tasarım. 2 adet ana rotor var. Bu rotorlar farklı dönüş sağlıyorlar. Ve normale göre paller daha kısa. Bunun özelliği nedir? Kaldırma gücü helikopterin artmasını sağlıyor. İki ana pal koyduğunuz zaman. Fazla kaldırma gücünüz, kuvvetiniz nedir? Çok fazla mühimmat taşımanızı, havada uzun süre kalacaksınız ekstra yakıt taşımanızı sağlıyor. Görüntü itibariyle hani rotorunu kapattığınız zaman pek helikoptere benzemiyor. Oldukça kalın bir gövdesi var. Silahları bu kalın büyük gövdede silahları gövde içine koyuyorsunuz. Silahları da gövde içine koyduğunuz zaman STELT yani radara görünürlüğü daha da düşürülmüş oluyor. Helikopterin hızlanması amacıyla da aynı TB2'de olduğu gibi arkada bir pervane var. Normalde helikopterde bir ana rotor var. Gövdenin üzerine bir de kuyruk rotoru var. Bu kuyruk rotoru yerine gücü iki ana rotora dönüşleri de yükselme alçalmayı da ana rotorlar veriyor. Arkadaki kuyruktaki pervane itkiyi hızlandırarak Gövdenin daha hızlı gitmesini sağlıyor. Aslında Skorsky için bu konsept çok da yeni bir konsept değil. Nereden baksanız yaklaşık 20 yıldır X2 olarak adlandırılan bir konsept üzerinde Skorsky çalışıyor. Amaç arkaya konulan bu pervanenin helikopteri hızlandırması. Bununla ilgili bir sivil konsept geliştirilmişti ama hayata geçirilmedi. Ama testleri tamamlanmış. Bu teknoloji hazır şu anda ve bu konsepte uyguluyor Skorsky. Karşısında Skorsky'nin... Bell şirketi var. Bell 360 daha böyle klasik helikopter görünümünde. Biraz önce anlattığım gibi ana rotoru var, kuyruk rotoru var ve burnunda da bizim T-129 ataklarda olduğu gibi 20 milimetrelik top yer alıyor. Ama gövde tasarım itibariyle bir dönem Boeing'in yaptığı Comanche helikopteri RAH-66 olarak adlandırılıyor. O 1990'larda çok popüler bir helikopter modeliydi ama araştırma geliştirmenin Üzerinde geçemedi, proje daha sonra iptal edildi. O projede kullanılan motorlar bugün T29 Atak'ta kullanıldığını belirtmemde fayda var. Belin yaklaşımı daha klasik ama gövdenin yanında yer alan kanatlar helikopterin daha stabil uçmasını sağlıyor. Ek kaldırma e, olanağı sağlıyor aerodinami olarak ve bel mühendislerin ifade ettiğine göre, planlamalara göre daha hızlı gitmesini sağlıyor. Bell bu taarruz helikopterleri konusunda oldukça e, yoğun bir tecrübeye sahip. AH-1 Cobra serisiyle başlayıp daha sonra işte King Cobra gibi AH-1Z olarak adlandırılan son versiyonuna kadar da gitmiş durumda. Bizim de kara kuvvetlerinin uzun yıllar kullandığı terörle mücadele denince akla gelen AH-1 süper kobraların da yapımcısı. Buradan bu tecrübesini bu konuya aktarmış durumda. Şimdi her iki prototipin de e, ilk uçuşları çok yakın çok ciddi anlamda ikisinde tamamlanmış durumda. Bir yandan da iki şirkette sistemleri test ediyor. Amaç bu projede bir komuta kontrol merkezi, pervaneli, rotorlu bir döner kanat komuta kontrol merkezinin yanı sıra ekonomik anlamda bu operasyonun sağlanabilmesi, yani helikopterlerin zaten Aşağı yukarı her parçası oynadığı için bakım çok önemlidir helikopterde. Maliyetler çok daha böyle ucuz değildir. Yüksek miktarlara çıkabilir. Amaç burada ekonomik anlamda bu operasyonun sağlanması. Şimdi rekabet bir yandan bu aşamada devam ederken diğer yandan da iki şirket genel maksat helikopterinin geleceğini oluşturan tasarım yarışmasında da Amerikan Hava Kuvvetleri Amerikan Kara Kuvvetleri adına yarışıyorlar. Amaç gelecekte bu UH haşatmış Black Hawk olarak adlandırılan konsepti yerini alacak bir genel maksat helikoptere. Burada da benzer yaklaşımları Skorsky sunuyor. X2'den gelen o işte kuyruğunda pervane, tepede iki ana rotorun olduğu konsept Skorsky tarafından sunulmuş durumda. Uçuş testleri devam ettiriliyor. Bayağı büyük bir helikopter. Diğer taraftan Bell V22 Osprey'de yer alan tilt rotor. Yani motorlarını yukarı doğru yere dik hale geliyor. Helikopter gibi havalanıyor. Havada motorlar yere paralel hale getiriliyor. Uçak gibi hızlı gidebiliyor. Çift ana rotor sistemine sahip konsept. Bell tarafından V-280 Valor olarak Amerikan ordusuna sunulmuş durumda. Hem Skorsky hem Bell yaklaşık 80 milyar dolarlık bu proje için çok büyük bir rekabet içerisinde. Bu projeden hangisi kazanırsa gelecekte bence helikopter konsepti de değişmiş olacak. O gördüğümüz klasik sistemlerin yanına hibrit olarak adlandırılan daha farklı tasarımlara sahip yani helikopter kavramı gelecekte çok daha böyle bir karışmış uçakla helikopterle farklı farklı tasarımların karıştığı bir ortama doğru ilerleyecek. Biz de herhalde bunları gelecekte göreceğiz. Bir yandan bu projeyle ilgili özellikle Amerika bunu NATO'ya pazarlıyor. İşte İtalya Hollanda bu projenin Aynı bir F-35'te olduğu gibi ortakları haline gelmek istiyor. Yani gelecekte bu durum Airbus helikopterinin çok ciddi bir pazar payı var Avrupa'da. Bir başka bir dev Leonardo eski AgustaWestland. Bunlar nasıl bir konsept koyacaklar karşılığında ben de açıkça merak ediyorum. Çünkü askeri pazarı muhtemel domine edecek gibi duruyor. Evet bugünkü videomuzda. Silahlı keşif helikopterleri de nereye doğru gidiyor? Genel maksat helikopterleri nasıl farklı bir konsept haline geliyor? Bunları sizlere anlatmaya çalıştım. 80 milyar dolarlık projede gerçekten e, her iki imalatçı da arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Ben de kim kazanacak merak ediyorum ama görünen o ki helikopter kavramı kafamızda oldukça değişecek. Savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalımızı bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, abone olun, bildirimlerinizi açın. Ne kadar çok beğenirseniz, ne kadar çok yorum yapılırsa kanalımız algoritma olarak sizlerin en azından bu konuya merak duranların daha fazla önüne gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.